Ramazan'ın şeyine mazur görün. Çünkü yani gerçekten yoruluruz. Ben de bileyim, yira rahatsızlığı var. Rahayet iyi hocam ses, ses Hiç sıkıntı var. yok. Evet, şimdi ben şuradan başlayayım. Mantık konusu nedir? Yani pay, ekran paylaşımının şey açısından gördüm. Şimdi klasik mantık, kelime anlamına çok girmeyeceğim. Bakarsınız yani sözlükten. Hı. Ama temel itibariyle en genel karşılığı akıl. Daha uygulayın. Hani Logos'a daha uygun bir şey. Akıl konuşma, düşünme. Ee, anlamına geliyor. Yani konuşma, düşünme ve bilme. İnsan natık canlıdır dediğimizde aslında insanın temel ayırt edici vasfının işte nutku. Konuşma, düşünme, e, bilme yetenekleri. Ee, burada mantığın temel konusu nedir dersek, temel konusu mantığın, klasik mantığın bilgidir. Bilgi ve arazi zatiyeleri derler. Yani bilmek anlamında bilgi. Malumat anlamında değil. Birazdan göstereyim onu. Yani mantığın konusu bilgidir. Yani konu itibariyle tanımlarsak, faydasına göre zararsınız. İşte Doğru düşünme yöntemlerini, işte yanlıştan korunma yöntemlerini gösterir gibi tanımları var. Ama amacına göre tanımlarsak ikinci makullerdir diyorlar. İkinci makuller beş tümeldir. Beş aslında kavramdır. Çünkü klasik hmm. dönemde mantık kavramla başlıyor, kavram bilgisiyle başlıyor, bilgi kavramıyla başladığı için. Hmm. Genelde böyle bilgidir diyebiliriz. Şu konuları ele alıyor, ekranda o yüzden göstereyim dedim. Yani bilginin aslında şu ilk baştaki konular klasik mantıkçılar tarafından efendim bunlar metafiziğin konusudur ya da işte e, ilmin nefsin konusudur yani psikolojinin konusudur deselerde. E modern dönemde biz bunları yani bilginin kaynağı oluşum sürecini <gülüyor> konuşuyoruz. Yani mantığın konularına bunları dahil etmek gerekiyor. Klasik dönemde mantığın kaynakları yok mu? İşte bilginin kaynakları var aslında bu önermelerin içeriğinde ama dolaylı olarak var doğrudan oluşum sürecini incelemez doğrudan. Çünkü bunu psikolojiye bırakır. İşte bilginin imkanını metafüziye bırakır. Ama klasik, yani modern dönemde bunların hepsini mantık içerisinde ilgilenmek gerekiyor. Çünkü bilgi ya da bilim felsefesi dediğinizde bilginin oluşumu, imkanı var mı, yok mu, ne kadar var, kaynağı nedir? Bu konuları aslında klasik dönemde her ne kadar olmasa da doğrudan eklemekte fayda var. Klasik mantığın ana konuları şu üçü. Yani Çünkü bizim bilgimizin üç türü var. Kavram bilgisi, bununla tanım, yani tanım konuları, yargı bilgisi, önerme, kipler e, ve akıl yürütme dediğimiz şey. Yani mantık genel itibariyle bilgiyi inceler, bilgi deyince de bizim aklımıza bilginin imkanı, bilginin kaynağı. Dolayısıyla bilgi dediğimizde doğru bilgi, bilgi dediğimizde yine zorunluluk, e, bilginin kaynağı, e, imkanı, e, kavram bilgisi. Çünkü bilgi kavramla başlıyor, ona birazdan ufacık değineceğim çünkü kritik bir şey. Hı hı. Sonra önerme kavramları bir yere getir önermeler oluşturuyoruz önermeleri bir araya getirip kıyasları o kıyası oluşturuyoruz yani itibariyle mantık dediğimizde e, bu konulara ele alan yani bir aslında bunların hepsi bilginin arazi zatiyeleri diyoruz yani bilgi, bilgi yani bilgi. hocam varlığı bilirken insan aklı neler yapıyor yani kavram üretmesi işte oradan bir hüküm çıkarması sonra o hükümleri önermeler şeklinde bir araya getirip oradan akıl yürütme yoluyla yeni bir hüküm çıkarma işlemi gibi. Aslında varlığı tanırken, insanın bilgi üretirken hani yaptığı şeyler, mantığın konusu. Biraz sonra bir cümleyle değinecek bu mantık-metafizik ilişkisinde. Ee, siz değinmiş oldunuz. Eyvallah. Tekrar oraya bir, bir iki cümle değineceğim. Yani çünkü mantığın neden etkilendiği ve neyi etkilediği e, güncelliği de alakalı bir tartışma. Yani bizim ilahiyat fakültelerinde özellikle bizden ilahiyat olmamız sebebiyle temel problem mantığın ne işe yaradığıdır. Yani burada temel vermemiz gereken husus bu olduğunu düşünüyorum. O yüzden bir de mantığı yani. tanıtırken bu kısa da giriyorum yani nereden etkileniyor, neyi etkiliyor. Ona birazdan müsaadenizle bir geçüreyim tabii. Bu konular var mı? Biz tartışıyoruz biraz mantıkçılar. Yani klasik dönemde mantık e, felsefesi, işte ne bileyim, bilgi bilim felsefesi, bilgi sosyolojisi var mı? Evet, yani zımnen de olsa var. Tabii modern dönemde bunlar artık bağımsızlık kazanmış ama yani mantık bunları içermez, klasik mantık demek çok doğru değil. Yani bir kuvve, yani teorik olarak veya e, doğrudan veya potansiyel olarak bu imkan var. Bilgi sosyolojisi nerede var? İşte bilginin örneğin, mesela hitabet bahsinde var, beş sanatta. E, bilgi Hı -hı. bilim felsefesi var mı? Zaten Burhan bilim felsefesi diyebiliriz. E, evet. Mantık felsefesi var mı? E tabii ki bilginin ne olduğu, işte cevher mi, araz mı, var mı, yok mu, zihni varlığın imkanı. Bunlar da biraz mantık felsefesine giriyor. Evet. Zihin felsefesi çok yok. Yani çünkü o daha çok psikolojiye ve metafizye bırakılmış ama genel tübayla mantık dediğimizde bu konuları ele alan bilim dalıdır e, diyebiliriz. Ben isterseniz bir iki cümleyi de onu göstereyim hemen, şey yapmazsanız hızlı geçeceğim. Ee, yani olayın anlaşılması için çok uzatmak da istemiyorum ama bazı yani burada temel tartışma birazdan göreceğimiz gibi şimdi bilgi nedir mantık konusu bilgidir dedik bizim varlıkla kurduğumuz iki ilişkiden biri bir eylem ilişkimiz var bir de bilgi ilişkimiz var ee, dış dünyada ne sinir olaylar bireyler var ee, yani bilinen işte konu diyoruz. Biz buna. Bir de bilinen özne. Aslında ki bu aradaki irtibata biz bilgi diyebiliriz. Bu tabloyu gösterebildim herhalde değil mi ekranda? Evet görüyoruz hocam. Bir tablo daha hızlı hızlı geçireyim. Yani kelamcı ifadesiyle, kelamcıları anlatırken böyle diyorum. al Kainat Allah'ın isimlerinin tecellisi, bilgi de e, bu varlığın bilgisi. Yani mevcut insanla ilişki kurduğunda malum oluyor. Yani aslında hakikat, e, yani bir cümlen anlaşılsın diye söylüyorum. Hakikat dediğimiz hakaikul eşya, yani eşyanın hakikatidir. E, hmm. Yani Adem Aleyhisselam'ın isimlerinin üretilmesi düşünüldüğünde aslında Adem Aleyhisselam'a verilen şey eşyanın hakikatidir dediğimizde, yani bilgi zaten varlığın bilgisidir, birazdan bir kitabı daha göstereceğim, onu, onu hmm. anlatmaya çalışıyorum. Yani varlıkla bilgi ilişkisini göstermek için. Şöyle bir iki tablo göstereyim. Bu, bunu Farabi'ye göre çizdik. Yani peygamber doğrudan aleyhisselam vahiy alıyor yaratıcıdan. Ee, ama biz kainatı gözlemliyoruz. Aslında kainatta Allah'ın isimlerinin tecellisi, kelami ifadeyle. Yani Hı. neticede bilginin kaynağı e, ontolojik olarak buraya dayandırılmış olabilir. Bir şey daha göstereceğim. Ee, şurada şu önemli bir şey. Allah'ın ilmiyle insan ilmi arasındaki fark biri sebep, biri sonuç. Yani bizim bilgimiz varlığın sonucu. Buradan sonuç. bir yere gelmeye çalışıyorum hocam. Ee, yani aslında inançta, biz dedik ya demin varlık ve benim aramdaki ilişki, bizim aslında yaratıcı ile kurmuş olduğumuz ilişki de bilgi ilişkisi. Yani alttan yukarı gittiğinizde bilgi oluyor, yukarıdan aşağı geldiğinizde yaratma oluyor. Bir iki tablo hmm. daha. Bilgi, şuraya geleceğim birazdan o yüzden söyledim. Bilgi nasıl oluşuyor? İşte klasik dönemde e, dış dünyada nesneler olaylar var. Zihin bunları soyutluyor kategoriler sayesinde. İşte bazı özellikleriyle soyutlama aşaması, daha sonra da genelleme, genellere kavramı e, oluşturuyor. Başka göstermek istediğim tablo. Evet hocam, şu. Yani benim doğrudan nesne olaylarla kurduğum kavram ilişkisi, bakın şu ilişkiye biz bilgi diyoruz. Şuradaki ilişkinin adı bilgi, kavram, yani kavram ilişkisi. İki hı hı. kavramı birbirine bağlıyorum. Buradaki ilişkiyle kurduğum ilişki, önerme ilişkisi. Güzel. E, önermeleri birbiriyle ilişkilendirdiğimde burada ilişkilerin ilişkisiyle ilişkimde Hı -hı. E, kıyas ilişkisi yani mantığın konularını bir cümle daha burayı söyleyip evet. Yani Şem Şematik olarak böyle gösterilebilir. Gayet güzel. Olacak. Yani kavram bilgisi Hı -hı. bir ilişki, ilişkilerle ilişki yani A'yı B'ye bağlıyorum kavramı sonra ilişkileri birbirine ilişkilendiriyorum. Hocam öğrencilerimizin daha iyi anlaması için bu ilişki biçimlerine kısaca Açıklar mısın? Mesela kavram ilişkisi dediğimizde ya da kavram bilgisi ilişkisi dediğimizde yani kavramı insan zihninde, oluşumunda az önce söylediğiniz o soyutlama ve genelleme süreci var anladığım kadarıyla. Ondan sonra kavramlar arası ilişkinin önermeye dönüşmesi. Böyle şema üzerinden kısaca böyle bir açıklarsanız. Şimdi, ee, yani şöyle yapayım o zaman. Şimdi hı. şurayı bir göstereyim de tekrar geri dönmeyeyim. Çünkü bu uzun bir kitap yani şey yani ekranı kayış. Şimdi şu kavramın nasıl oluştuğuna birazdan değineceğim kısaca. <gülüyor> çünkü burada aslında metafizik kırılma buradan kaynaklanıyor da. Şimdi kavram e, burada çünkü çok ya yani tartışma bakın şöyle bir cümle söyleyeyim baştan. Klasik mantığı modern mantıkta ayıran şey kavram teorisidir. Çünkü kavram Güzel. metafizik bir mevzudur. Yani önermeler ve kıyas zaten matematiksel yani. İşte A B'dir, Hı -hı. B C bir her A B'dir. Bu matematiksel. Şurada çok problem yok. Ama şurada asıl tartışma var. Birazdan bir kitabla o yüzden göstereceğim. Şimdi ben e, bir kavram oluşturuyorum. Birazdan bunun şemasını göstereceğim. Kavramı nasıl oluşturuyorum? Şurada bir mikrofon var. Aristo'ya göre söyleyelim. Buna sonra en son bir şemada göstereceğim. Ya yani Buradan ben şu mikrofonun kategoriler dediğim, işte rengi, kokusu, ne işe yaradığı falan bunları zihin alıyor. Gözümü kapattığımda hatıralar var. Bu mikrofona dair bir takım şeyler var. Onlar olmasa zaten tanıyamıyorum. Burada soyutlama başlıyor. Daha sonra zihin bunları birleştiriyor. Yani buradan gelen sesle görüntü, aynı şey olduğunu zihinde bir e, resim oluşturuyor. Suret dediğimiz yani image ya da picture dediğimiz mevzu. Yani zihinde bir şey oluşturuyor. Bilgi subjektif mi? Evet subjektif. Çünkü insan zihninde olan bir durum. Objektif buradan alınıyor. Yani e, buna dair de da bir cümle birazdan söyleyeceğim. Yani buradan ben Ben bunu ben uydurmuyorum. Yani ya da ortak hani o... Herakleitos'un dediğim bir ifade var, Logos. Yani aslında akıllar farklı bir çalışsa da ortak bir prensibi var. Yani ben buradan bunun, bütün insanlar bunu sarı görüyor yani. Hani ha. Efraat'ımdaki ilerler mevzuu var ya, bunun sarı olduğunu nereden biliyorum? Ee, i̇nsanların ortak bir e, aklın çalışma prensibi var. Bu sayede ben soyutlamalı kavramı oluşturdum. Kavramları birbirine bağladım. Önermeleri oluşturdum. İşte A, B'dir, B, C'dir gibi. Daha sonra iki yargıyı bir araya getirerek, üçüncü bir yargı elde ettim veya bir başka yargının doğruluğunu teyit ettim. Buna da kıyas e, diyoruz. Ya şöyle denilebilir, burada zihin e, ayrımı var, yani zihin dil ayrımı var. Zihinde kavram, dille ifade ettiğiniz tanım oluyor. Zihinde yargı, dille ifade ediyorsunuz, önerme oluyor. Zihinde işte, hüccet, dille ifade ediyorsunuz, kıyas oluyor. Bir de istidlal var. İstidlal daha çok sonuçtan sebebe gitme. Yani elimizde bir sonuç var, e, onun delillerini bulmaya çalışıyoruz. Bu başka bir işlem, kıyas türlerinde konuşuruz. Evet. Şuradaki şu zihni varlık, bakın şu irtibatlar, az önceki irtibatları burada birleştirdim. Şuraya biz zihni varlık diyoruz. Hmm. Yani bu orada çizdiğim tek tek ilişkileri bir araya getirdim. yani bağlantılar aslında zihni varlık. Bunlar cevher mi, araz mı tartışılıyor işte. Çünkü yani dış dünyadaki varlık birinci derecede. Sonra benim zihnimde bir bilgi, benim zihnimde olduğu için, e, bunun da bir gerçekliğin olması lazım sabitesinin. İşte buna zihni varlık alanı diyoruz sonradan. Ha, bu cevher evet. mi, araz mı? Ee, ne kadar var, ne kadar yok, bunların tartışmaları var. Ee, burada ne söyleyecektim? Şimdi, ha, bilgi subjektif mi? Evet, yani subjektif tarafı var çünkü insan zihninde, yani suretü'l-eşya, fiziğin, en genel tanımı bu. Yani evet. bunu kelamcılar yapıyor ama, yani dış dünyadaki şeylerin insan zihnindeki suretidir diyoruz bilgiye. Tabii bu bilgiyi ceher olarak kabul edenler için. Bir de bu, yani ben, ben arazi görüşüne çok girmeyeceğim. Yani dış dünyadaki nesneler insan zihnindeki, e, ya dış dünyada ne var? Nesneler, olaylar, bireyler var. Onun benim e, zihnimdeki yansıması, sureti, e, temsili değil. Sureti yani birebir örtüşüyor Temsil, hani o Eflatun'un müsülünü biz de kabul etmiyoruz. Çünkü o yaklaşım <gülüyor> veya taklit veya benzerlik değil. Biz e, bunun doğruluk olduğunu kabul ediyoruz. Bunu bir cümleyle ifade etmek gerekirse, yani e, gerçi buraya sonradan döneyim, şu bilginin şeyini bitireyim. Yani mantığın konusu, bilginin oluşum süreci, ben o şeyi göstereceğim. Yani şöyle, burayı da gösterdim. Daha sonra arkadaşlar ekran görüntüsü alıp bakabilir. Ben size bir başka şey götürüp oradan bitsin. Asıl şey o mantık metafizik ilişkisine girerim. Soru varsa, yani soru üzerinden gideriz hocam. Özür diliyorum, biraz aşağı gittim ama bir şey göstermem gerekti. Kusura bakmayın. Yok, Tabloyu hani, ya şekilleri çizmek biraz yanlış oluyor bazen ama şekilsiz de. Hani biraz somutlaştırmaya çalışıyorum. Hadi evet. Evet. Şurayı hocam göstereceğim. Bakın az önceki işlem. Şu kategori ne işi yarıyor? Hmm. Yani nasıl bilgi oluşuyor? İşte ben soyutluyorum ve zihinde bir mikrofon kavramı oluşturuyorum. Yani soyutlama, yani makul ve e, külli. E, bu Aristo'daki işte kataloğu bir de ne vardı? Newton. Yani kavram için iki şey kullanıyor. Küllilik ve makullük. Bu aşama nasıl oluşur? Genel itibariyle çizmek gerekirse. Şurada tablomu kaybettim ben ya şeyimi, kablom bulamıyorum hocam. Neyse, tablo kayboldu. <gülüyor> Son bir yere bakayım müsaadenizle. Çok da vakit kaybedecek. Buyurun hocam. Şeyi, o genelleme, soyutmayı gösterecektim. ha şu hocam. Şu. <gülüyor> Önce soyutluyorum, e, sonra genelliyorum. Yani zihnin genel çalışma prensibi. Prensibi bu şekilde. Bunu anlatabilmek için şöyle bir şey daha ben veriyorum. Bakın buradan. Evet. Burada bir şeyler gösterebilirim belki. Evet oraya sonra mı geliriz şimdi? Şeyin de şeyin sunumunu da karıştırdım çünkü. Yerine. Onu nereye koydum, unuttum. Şu güncellik var hocam. Neyse, o güncellik de üzerinden tekrar geçeceğim. Muhtemelen arkadaşlar. Evet, yani mantık Hı -hı. nedir, e, konusu nedir, bilgi nedir? Genel olarak bir şey çizersek e, böyle olmuş oluyor. E, buraya kadar bir soru var mı hocam? Hani mantığın ne olduğuna dair? E, yok hocam, tamam. Biz e, mantığın konusunu bize söylediniz. E, ne işe yaradığıyla alakalı da en azından e, bir bilgimiz var. Arkadaşlar da zaten hani genel olarak mantığın ne olduğu ile ilgili mantık dersi aldıkları için bir bilgileri var. Burada şimdi şunu söyleyelim. Yani modern mantıkla klasik mantığın ayrışma yeri ve zamanı, biçimi. Bununla ilgili neler söyleyebilirsiniz bize? Yani bugün klasik mantığın hala bir geçerliliği, güncelliği var mı? Varsa hangi seviyede var? Onu bir... Konuşalım isterseniz kısaca hocam. Şimdi hocam e, bir cümleyle buna başlayayım. Şöyle şimdi hı hı. mantığın ortaya çıkış noktasının e, yani S asıl mantık şurada ortaya çıkıyor. Şimdi klasik dönemde S ana bilim metafizik. Neden? Evet. Çünkü bir şey üzerine konuşabilmeniz için önce onun var olması gerekiyor. Yani nesnenin varlığı yani e, bilinen şeyin malumun varlığı. Sonra hı hı. bilen öznenin de var olması gerekiyor. Sonra bu ikisi arasında bir uyum, bağlantı olması gerekiyor. buna bilgi diyoruz. Sonra burada bir de bilgi-iletişim kanalı olması gerekiyor. Yani bilgi kaynakları, işte duyu, akıl, kabul, kabul, dogma gibi. Şimdi aslında özdeşlik ilkesi bütün bunları kuşatıyor. Yani bir özdeşlik ilkesi şu, varlık vardır. Yani varlık varsa, ee, buradan ikinci kısma geçmiş oluyoruz. Buraya bir şey... E, varlığın Yani varlık yoksa bilgi yoktur ama bilen özne yoksa da varlığın bir anlamı yoktur. Aristo aslında metafiz mantığı ikinci derecede şey e, mantığın ana inşa gerekçesi burası. Yani şimdi diyor ki varlık var yokluk yok. Ama benim varlıkla kurabildiğim ilişki ontolojik bir ilişki değil. Yani insanın tek ontolojik ilişkisi kendisiyle. Onun haricindeki her şeyle kurduğu ilk temel ilişki eylemden önce bilgi. Ya o yüzden bilginin geçerliliğini benim tartışmam gerekiyor. Yani hmm. metafizi inşa ediyor. Yani çünkü varlık olacak, işte bilgi olacak, düzen olacak, işte sayı olacak, hikmet olacak. Hani bütün var mı sorularını inşa ediyoruz. Bilgi evet. var, ahlak var, adalet var, var, var, var, var. Fakat sonradan şöyle bir handikap ortaya çıkıyor. Varlığın var olduğunu ben nereden biliyorum? Bu senin varsayımın mı, sofistiklerin? Hı. Tartışma ortaya çıkıyor. Burada mantığı inşa etmeye çalışıyor. Yani mantığın aslında birinci inşa nedeni metafiziği temellendirmek. Çünkü bizim varlıkla kurduğumuz yani en temel yani Tanrı ile birer hani felsefe düzeyinde konuşacağız. Tanrı ile bir kurduğumuz ilişki bilgi ilişkisi. Ama Hı. bilginin kaynağı şey işte var mı yok mu kaynağı ne? Hangi, doğruluk öncüsüne buradan bir Handikap ortaya çıkıyor. Bir başka ilişkide işte malum işte bilginin kaynağı işte pragma mı? Yani insan mı? Ya da bilginin kaynağı otorite mi? işte bu otorite din olabilir, işte siyaset veya toplum olabilir. E, bilginin kaynağı duyular mı? İşte o taş yani e, Herakleitos öncesi filozoflarda olduğu gibi bilgi yani varlık tamamen fizik mi fizikse bunun şeyi duyular mı? Ve tamamen akıl mı? işte Herakleitos ve Pisagor'da olduğu gibi çünkü dış dünyadaki her şey değiştiğine göre. Bu tartışmalardan dolayı vardı inşa etmiş. bir şey mi mantığı inşa etmiş? Burada şu ortaya çıkıyor. Yani e mantık doğal olarak metafizik teoriden etkileniyor. Bu birinci şey. Fakat Farabi diyor ki ilk önermelerimiz, bizim ilk zihinde inşa ettiğimiz önermeler var önermelerdir. Yani varlık önermeleridir. Metafizik önermelerdir. Sonra doğruluk gelir. Yani mantık, sonra diğer bilimler gelir. Yani biz varlığı ve doğruluğu ispat etmeden e, ya da üzerine konuşmadan sonraki bilimleri, buna İslami ilimlere dahil konuşamıyoruz. E, o yüzden mantık metafizikten etkilenir, e, sonraki aracı olmak asabıyla, sonraki bütün bilimleri etkiler. Özellikle bu İslami ilimler söz konusu olduğunda birazdan bir iki örnek verebilirim. İşte kırılma noktası, yani anlaşılır, şeydeki buradaki temel problem buradan kaynaklanıyor. İlk değişen şey metafizik teori. Birazdan bir örnek vereceğim. Hmm. Metafizik teori değiştiğinizde, klasik teoride ne vardı? Dualist teori, fizik ve metafizik var. Ama bugün siz monist bir teori ve pluralist bir teori aldığınızda bir kere şeyin, mantığın ana şeyi kayıyor. Yani ana ekseni, bilginin kaynakları da hem bilginin imkanı hem de bilginin kaynağı ve doğruluk ölçüsü veya nerede olduğu, biraz ona bir iki cümle girmek istiyorum o kısma. Hmm. Ben bu şeyi gösterdim. Mantığın İslami ilimlerdeki yararına ben e, yani bir iki cümle söylenebilir. Soru olursa alırım bu arada. Yani siz de rahatsızsınız hı hı. ama hani soru olursa alabilirim. Yani e, mesela burada kavramları temellendirmek için ne demişiz? Biz kavramlar ya bedihi kesbidir e, ya duyularla elde edilir. Yani ya, ya, ya, ya bedihidir ve evvelidir. Yani ilk bilgilerdir veya doğrudan çıkarımlardır veya Kesbidir, duyu veya akılla veya kabule uzlaşmaya dayalıdır. Mesela dini kavramları biz nereye koyuyoruz? Uzlaşmaya dayalı kavramlara koyuyoruz. Mesela buradan örneğin dini kavramları temellendirirken ne diyoruz? Kavramların elde ediliş yöntemlerine göre uzlaşmaya dayalı kavramlar var. Mesela işte kırmızı ışık. Bu uzlaşmaya dayalı bir şeydir. Bu rasyonel bir kavram değil. Yani kırmızı ışıkta niye duruyorsun? Gibi buradan dini kavramları da bizimkiler temellendirmeye çalışıyor. Bu klasik teori. Yani... Ne diyoruz biz? Cevher var, cevher arazlardan oluşuyor. Yani öz özelliklerden oluşuyor. Burada aklımızda kalması için şunu söyleyebiliriz. Mesela Tanrı ve Tanrı, Allah ve Allah'ın isimleri. Yani Allah'ın isimleri bir araya geldiğinde Allah oluşturuyor. işte sıfatlar işte zatın aynı mıdır, gayrı mıdır, tartışması ortaya çıkıyor. Kategoriler teorisiyle alakalı bir şey. Öz özelliklerin toplamı mıdır yoksa özelliklerin toplamından fazla bir şey midir? Bir parça hı hı. bütün teorisi var. Yani bütün parçaların toplamıdır veya parça, toplamından fazla bir şey midir tartışması. Deş evet. sanat, tanım, tanımlanan şey, işte bu tanımlanan şeyin şu diğer dördü tanımı oluşturuyor. Buradan şu örneği verebilirim mesela. Şöyle şu örneği vereyim. Şurada mesela tanımda kullanılan şeyler. Mesela işte e, haramları ve farzları biz asli unsurlarına göre mi tanımlıyoruz? İşte ikinci derecede özelliklerine mi göre tanımlıyoruz? Ben bu kısım biraz konuyu dağıtır ama yani hmm. ne kadar etkili olduğunu göstermek anlamında söylüyorum. Bir iki cümle daha burada isterseniz söyleyeyim, soru olursa Tabii. Olur. Şimdi Tabii. E, Yani burada e, mantık e, İslami ilimler ilişkisini yani etkilenecek ya oradan, o yüzden temellendirmeye çalışıyorum. Mantık İslami ilimler ilişki aslında din akıl ilişkisi tartışmasında verilen mevzu. Yani e, e, şöyle diyelim, e, din bütün hakikatleri ortaya koyuyorsa diğer bilimlere ne gerek var? E, akılla diyelim ki tevhid veya işte iyilik kötülük biliniyorsa o zaman dinene gerek var. E, din bir doğruluk ifade ediyor işte bilimsel bilgiler bir doğruluk ifade ediyorsa aradaki uyum veya ilişki neye dayanıyor gibi tartışmalar var. Bu tartışmayla ilgili benim bir bildiri kısaca özetle vardı yani din şey, mantık İslam dilinde niye kullanılıyor? Çünkü e, işte mesela siz tanrıyı neyle biliyorsunuz? Al akılla aklın bilgi kaynağı olması gerekiyor işte duyular mesela peygamberli selamı duyularla görüyorsunuz. bilgi kaynağı olması gerekiyor. Ta tamam. buradan başlar. E, mesela işte yü mesela diyelim ki Müddet Suresi'nde bir ayet var. Diyor ki işte iyi bir iyi işler yapan iyi hayat sürer. Kötü işler yapan kötü hayat sürer. Şimdi siz bu ayet okuduğunuzda <gülüyor> ben buradan reenkarnasyon çıkarabilir miyim? diyorsunuz ki çıkaramazsın. İşte ne yapıyorsunuz? Başka ayetlerde işte cennet olduğu, tek sefere mahsus olduğu, ebedi olduğu söyleniyor. Ama buradaki bütün çıkarımlar da aslında aklidir. Ha burada hmm. aklın tanımı tartışılır. Mesela aklın din karşısındaki rolü, işte ehli hadise göre akıl sadece temizdir. Yani ayetleri anlayabilir, doğruluk yanlışlık ölçüsünü koyabilir. Biraz daha ileri giden, işte eşarilerin birinci görüşüne göre akıl tümden gelimdir, kıyastır. Yani genel kaideleri aşağıya uygular. Biraz daha ileri gidiyorsunuz, işte onun anolojiyi ve tümevarımı ilave ediyorlar. İşte Hanefiler biraz daha genişletiyor, Mu'tezile biraz daha genişletiyor. Velhasıl, e, yani kelamda... E, özellikle bunları Gazali'nin esasül iktibasında doğrudan görebilirsiniz. Orada kelamcıların kullandığı delilleri tartışıyor. Kelamdan, yani kelamın zaten yarısı metafizik olsa, yani az bir kısmı metafizik, biraz da mantık var. Neden mantık var? İşte gerek bilginin imkanı, gerekse bilginin kaynakları aşağıda göstereceğimiz. Yani bir bunun sonunda bir cümle daha seyip bitirebilirim. Ee, Hı -hı. yani orada tartışılıyor kıyas şeyde fıkhta niye ele alınıyor? Çünkü fıkhta ilk ele alındığı şey tanımlama. Yani tanım, doğru tanım ve tanım yanlışları. Yani burada vaktimiz yok ama sonrasında soru olursa gösteririm. Aslında fıkıh mantık, mantığı fıkıhda ilk ilgilendiren konu kıyas değil. Tanım yanlışları. Tanımı neye göre yapıyorsunuz? Yapmış olduğunuz tanım sahih mi? Sağlam mı? Daha sonra akıl yürütme çıkardığı şekilleri. Bunlar da hangisi sonuç veriyor? Hangisi sonuç vermiyor? Bütün bu bağlamlarda mantık gerek kelamda gerekse fıkıh kitaplarında yer almasının ana nedeni gerek bilginin kaynakları gerek işte özellikle kelamda bilginin kaynağı problem Bilginin tanımı işte bu cevher mi araz mı? zihni varlık ilişkisi nasıl oluştu? Birazdan bir tablo göstereceğim ona ilgili özellikle. Ee, ya bu tartışmaların dolayı kelam da var ama fıkıhta e, tanım yani tanımdan tutun özellikle tanım ve kıyas bahisleri bizi ilgilendiriyor. Çünkü biz hep kıyas üzerine duruyoruz ama aslında birçok yanlış şey de başlıyor. Tanımlama, tanımın asli unsura göre yapılması, işte ne bileyim, tanımın döndürülebilmesi gibi bir, bir takım şeyler var. Soru gelirse bu kısma döneriz. Yani e, bu YouTube videolarında anlatacağım zaten kitapta da edinebilir ama soru olursa oraya dönerim. Şimdi burada başka bir şey söylemek mesela şurada bakın işte şeyleri neyi? Şurada başka tablo ben gösterip Bu kısmı çok uzatmayayım. Çünkü girişi uzatmış oldum. Arkadaşlara soru sorma. Ha almışım mesela buraya bakın. En azından ekran görüntüsünü bırakayım arkadaşlar. Sonra incelerler. <gülüyor> <Nasıl da gidiyorum gülüyor> o zaman. Çok iyi olur hocam. Yok. Gayet Samesiz güzel. 5 <gülüyor> yapılan tanımlar demişim. Burada tanımın önemi. Mesela tanım ilişki nedir? Sarhoşluk veren şeydir. İçki hmm. keyif veren şeydir deseniz çay da keyif verir. Mesela tanımın neye göre yapılması gerekiyor? Haslaya göre değil, faslaya göre yapılması gerekiyor. Güzel. Örneğin, mesela tanım yanlışları. Mesela ne demişiz? Olumsuz tanım mesela. Burada ekranda da kalıyor. Mesela sözlük anlamın hmm. işte, e, mesela biz hep klasik kitaplarda verilir mesela sözlük anlam. Ama sözlük anlam bugün bizi yanıltır yani. Mesela salat tören demektir. O zaman ölümün arkasında, hmm. işte saz çalalım gibi. Tanım yanlışları aslında, yani İslam ilimlerde yapılan ilk yanlış. Şu, mesela selbi tanım, fasla göre yapılmama, sözlük tanımın asli tanım yerine kullanılması arazlarla tanımlama gibi evet genel şurası olarak. mesela Hı -hı. Şurası. namaz ibadettir diyor mesela işte ne diyor, işte sünnet Allah Resulü'nün eylemleridir mesela böyle bir tanım yaptınız, doğru mu, geçerli mi işte bunun dinle alakası olanı var günlük rutin olanı var mesela buradan çıkan yanlışlar evet. var İslam ilimlerde evet. ee, mesela burada birkaç tane verdim arkadaşlar Tanımın döndürülebilmesi gerekiyor mesela gibi tanım yanlışları. Mesela kıyas yanlışlarına bir iki örnekle vereyim. Ee, önerme yanlışları buna arkadaşlar ekranda şu anda var. Ee, mesela bilginin kaynağıyla alakalıdır bu çok şey mesela, mesela kıyas yanlışları mesela. Mesela şunu ben çok veriyorum derste. İşte mesela insan canlıdır, at canlıdır, sonuç insan attır. <gülüyor> yani, mesela şeyden <gülüyor> dolayı biz mesela ne diyoruz biz işte hani bu birçok örnekte genelde bizim ilayetçiler hemen kıyas yapıyor ya böyle benzetiyor mesela işte e, domates kırmızıdır biber de kırmızıdır domates şey biber tatlıdır veya ne bileyim işte içki üzümdendir e, sirke de üzümdendir şıra da üzümdendir o zaman iç, içki helaldir şimdi benzetmek analoji dediğimiz fıkıh mesela böyle yanıltıcı tarafları var mesela içerik yanlışları var. Ee, işte şekil yanlışları, mesela bağlantı yanlışları var. Özellikle bizim şeyde bu Esasül Kıyas'ta bu Gazali bunu biraz tartışıyor. Yani e, kelamcıların fıkıhçıların yaptığı e, bir takım yanlışlar var. Mesela burada, şunu da ekranda biraz tutayım ben arkadaşlar sonradan bakarlar diye. Var e, da süremizde ne kadar oldu hocam ben? Hocam da daha yarım saat var, süremiz var. Yar, yarım saat evet oldu. mesela analojiyi kıyas Hı. kabul etme. İşte mesela tümevarımı ka kesin kabul etme. Mesela bu bizim yanıtlarımız. Ama şu paradokslar var bir de. Ee, bu paradokslara ben bir paradoks, bir örnek vereceğim. Hani ilaçların mantığı Mesela Tanrı kendinden büyük taş yaratır mı? Bu saçma bir soru. Şundan dolayı çünkü sen Tanrı'nın tanımını ya da Tanrı'dan önce ne vardı mesela? Bu Tanrı'nın tanımının eksik yapılmasıyla ne kadar bir şey. Zaten Tanrı yı ilk yıklamak evet. yani hani bir anlamda. Tanrı'nın daha öncesi varsa o zaman sen Tanrı olarak onu kabul etmemişsin gibi bir şey evet. paradokslar İçer. var. Bu paradokslara bakabilir arkadaşlar ee, yani o zaman İslami ilimlerde daha çok tanım teorileri ön plana çıkıyor mantıkta hocam. Temelde tanım hocam. Temelde tanım. Değil mi? Yani. Temelde yani temelde yani evet. Neye göre tanımıyorsun? Mesela haramı tanımlıyorsun. Bakın burada iki problem var. Bir haramı nereden çıkarıyorsunuz? Bizimkiler bunu akli yürütme yapıyor. Hayır. Şimdi Aristo'nun burada isterseniz şöyle bir şey var. Şimdi bilginin bilinen dört kaynağı var. Duyular. Yani. İşte biz bazı bilgileri duyularla elde ediyoruz akıl işte duyuların yetersiz kaldığı veya soyutlama genelleme yapılan yerler Mesela duyular doğru yanlış kriteri vermez genelleme soyutlama yapmaz bunu akıl yapar yani mesela mesela diyelim ki duyu bir nesneyi alır onu yorumlamaz yani hani iyi kötü evet. kabul etmez onu yani belki duygularla tepki verebilir anlık şimdi ikinci kaynağı akıl bir başka kaynağı ise bu bizim tevatür dediğimiz Aslında otorite Mesela Aristoteles şöyle söylüyor. Diyor ki, iki şeyi var burada bizi ilgilendiren. Birincisi, mesela bir tanımlanamaz diyor. Bir kabul hipotezidir hipotezdir. Evet. İspat edilemez. Neden? Çünkü daha öncesi yok. Yani mesela Tanrı'yı biz bir şekilde ispat ediyoruz, en temel olarak felsefe olarak. Yani daha öncesi yok. Çünkü Tanrı'dan daha önce daha açık bir şey olması lazım. Yani delilin medrulden önce olması lazım. Veya tanımlayanın tanımlanandan önce ve daha açık olması lazım. Kapalı bir şeyle tanımlarsanız. O yüzden Resulteres diyor ki bir kabuldür. Mesela sofistler diyor ki varlık kabuldür, işte bilgi kabuldür. Evet diyor bu hipotezdir ama bunu yapmasak başka bir şey yapamayız. Yani adım atamayız. Mesela bugün gelin modern felsefeye. Mesela hareket tanım tanımı kabuldür. Canlının tanımı kabuldür canlı hareket etmek diyor. Mesela işte ne bileyim enerji yoktan var olmaz. Bu tanım kabuldür yani. Yani teori aşamasında diyorsunuz yani hani tartışıyorsunuz ama onu yapmadan bir şey katamıyorsunuz. Bu birinci bizi ilgilendiren. İkincisi bizi ilgilendiren mevzu <gülüyor> e, şey e, tarihi tecrübe. Mesela Aristoteles diyor ki normalde tüme varım bilgi vermez. Yani kesin bilgi vermez diyor. Özür diliyorum. Bilgi verir. Çünkü tümden gelin her meselede olmaz. E, Genelde tüme kullanırız. Ya da gene, kesin bilgi her de olmaz. Genelde biz zanlı kullanıyoruz zanlı galibi. Ee, ama tüme varım zorunlu bilgi vermez ama diyor. Mesela insanın canlı oluşunda asli özelliklerde tüme varım zorunlu bilgi verir. Bunun iki şeyi vardır. Bir asli özellik olması. ikincisi de daha önceki insanlardan da bize gelen bilgi sayesinde biz e, ne yapıyoruz diyoruz. işte insanların canlı olduğunu biliyoruz. Yani burada birkaç insanı gözlemlemek yeterli. Şimdi burada ben bunu şunun için anlattım. Mesela bizim... Yani İslami dinlerde mesela biz her şeyi tartışmaya çalışıyoruz mesela işte. Bir ikincisi mesela biz kavramlar, İslami kavramları ortaya koyarken bunların işte bilimsel izahlarını yapıyoruz. Hayır bunlar e, yani evveli kavramlar değil. Mesela Tanrı evveli bir kavram. İşte, peygamberlik bedihi bir kavram belki olabilir. Bedihi işte evveli olmamakla birlikte yani apriorik olmamakla birlikte zihnin işlem yapmadan doğrudan çıkardığı şey aslında sezgi diyoruz biz bunu ama Nuesis. Bu bizim anladığımız andaki keşf anlamındaki sezgi değil. Zihnin doğrudan çekip alması veya orta terim atlaması anlamında. Ee, bazılarımız bilgilerimiz böyle ama bazıları kesbi. Bu kesbiler ya duyulu veya akıl verilir. Fakat bunun haricinde bizim uzlaşmaya dayalı yani otoriteye dayalı veya uzlaşmaya dayalı, işte buna vaz deriz, muaza deriz, kavramlarımız var. Mesela dini kavramlar uzlaşmaya dayalı kavramlardır. Burada birinci dikkat edilmesi gereken husus bu. İkincisi, ortada bir uzlaşma varsa tanımı yapanın kastı önemli. Yani mesela sözlük anlamını o yüzden verdik mesela. Biz diyoruz ki işte nikah birlikte olmaktır. Sözlük tanımı bu. Ama meşru bir birlikteliktir. İşte burada meşruluğun ölçüsünü tartışıyorsunuz. Buradan mesela işte sünnet tanımı mesela, işte Kur'an Kur'an tanımı mesela. Kur'an nedir? İşte hidayet midir? Fıkıh kitabım mıdır? Kelam kitabım mıdır? İşte matematik kitabım mıdır falan. Buradaki tartışmalar aslında ilk yapılan hata burada şey e, tanım hatası. Yani tanım hataları yapılıyor. Daha sonra bizi asıl ilgilendiren şey e, hangi kıyas sonuç verir? Mesela işte tüm dengelim yöntemleri var, işte alırım var, ne bileyim işte inikase, mesela e, burhanı temanı var, sonucun çürütülmesi var, muhatabın görüşünün çürütülmesi var. Mesela çok kullandığımız bir şey. Muhatabı çürütmekle kendi görüşümüzü ispat edebilir miyiz? E, var. İşte fizikten metafiziğe deliller kullanıyoruz, doğru ama bunlar yüzde yüz mü? Çünkü aynı zamanda bunlar müşekkek kavram yani hani fizikle... Şey var, değil mi? Bir de hocam, abdüktif bir e, akıl yürütme biçimi var sanki. Bunu e, da bir, geçen bir makalede okudum. Yani özellikle bu son e, fizik teorilerinde e, en çok geçerli olabileceğini düşündüğünüz öncülden hareket ederek bir akıl yürütme yapıyorsunuz, abdüktif yöntem diye. Yani o, o bile var. Yani sizin Bunların bu hepsinde şey var hocam. Tabii şimdi bir de şey konuşuyoruz. Da eleştirel düşünceye gelmedik mesela. Hı hı. Işte, e, diyoruz mesela 2-4-6 sayılarını sıralıyorsunuz. Sonraki sayı kaç? 2-4-6 diye geldiğinde öğrencinin aklına 8-7 evet. de olabilir evet. hocam. Yani kural şöyle olabilir. Bir, önce, hmm. bir sonraki sayı bir öncekinden büyük olacak. Büyük olacak <gülüyor> evet. <gülüyor> hani, e, mesela hmm. insanı bazen tüm yanıltabilir. Tümden gelin bile yanıltabilir. Hmm. Anoloji hmm. yanıltabilir. Yani biz delilleri veriyoruz. Bunların hangisinin, mesela bizim günlük hayatta karşılaştığımız mesela, işte sonsuza giden sebepler zinciri. Mesela diyelim ki zina haram, zinaya götüren şey haram. Zinaya götüren şeye götüren şey haram. Neticede kadın erkek olmak haram, sokağa çıkmak haram. Bu mesela bir yanlış türü, yani buraya doğru götürüyor, mesela bunun bir yerde durması lazım. Veya sonucu sebep görme, mesela biz sonucu sebep görüyoruz. Yani mesela yani mesela bazen işte sebep olmayan şeyin sebep görülmesi ve en çok kullandığımız cedelde, en çok kullandığımız yöntem, mesela muhatabın görüşünü çürütünce kendi görüşünü ispat etmiş oluyor musun? ya yani, yani, yani muhatabın delillerini çürütünce muhatabın iddiasında çürüyor gibi işte burhanı temanu veya işte e, aksül kıyas ettiğimiz mevzular var veya naksiyon yöntemleri var işte burada bizi ilahi inat özellikle ilimlerinde ilgilendirdi yani hem gerek doğruluğu çıkarımlar gerekse yanlıştan korunma e, yöntemleri olarak bizi e, ilgilendiriyor özetlersek bu rakettekindeki kısmı ben bir evet. tabloda getirip, burayı bitireyim e, yani e, mantık metafizikten doğrudan etkilenir fakat enteresan bir şekilde metafizikle fiziğe dayanır. Yani metafizik teoriler de fizik. Çünkü metafiziği fizik Tabii. üzerine inşa ediyoruz. Dolayısıyla mantık fizikten de etkileniyor. Ve doğal <gülüyor> bizim açımızdan da İslami ilimleri de bu değişimler, dönüşümler doğal olarak etkilemiş oluyor. Şimdi, evet, burayı bitirdik hocam. Ben şöyle şunu kapatayım. Bir şey daha açıp oradan devam edeyim. <gülüyor> Peki. Şimdi şunu da paylaşayım. Bu asıl konumuza gelip burayla bitireyim hocam. Sonra soru cevap alayım. Şimdi ee, tabloların yerini... Hocam şurada bir mevzu göstereceğim. Şuraya girmeyeceğim. Yani buraya girdim. Yani Mantığın konusu şurası. E, mantığın konusunu genelde sonradan gelen arkadaşlar için bir daha göstereyim. Mantık bunları inceler. Mantığın ilkelerine... Ee, yani mantığın ilkeleri aslında bilginin imkanıdır. Yani, bilgi, yani bilginin imkanı da ne demek? varlık vardır. Bilen özne vardır. Aradaki ilişki vardır. Bilgi kaynakları vardır vesaire. Buradan başlar. Şöyle göstereyim kısaca sordun arkadaşlar yine bakabilir. Ee, hani durdurup buna hızlı geçeceğim burada bir tablo. Hani ekranda dursun diye gösteriyorum sordun bakılabilir. Burayı göstermişiz zaten. Şu kırılmaları hani nasıl oluşuyor? Bilgi. şimdi ben şurada bir, heh, benim göstereceğim iki tablo var buradan, buradan devam edelim. Ee, bir tane de mantığın ilkeleriyle ilgili bir değişiklik var. Bir de bu, e, şimdi klasik e, bizim Farabi ve İbn-i Sina'yı'nın, e, yani yeni Eflatun Cumar'ın bir teori var, tartışılıyor ama, genel itibariyle bizde kabul gören teori şu. Şimdi, e, bilgi nasıl oluşuyor ve bilginin doğruluğunun kaynağını nereden biliyoruz? Bunu anlatabilmek için ben kısaca şeyi, bir karikatürize kalit, kalit, edeyim bu Eflatun. Eflatun diyor ki e, ruhlar, bireysel ruhlar bedenden önce vardı ideler aleminde. Oradan kavramları hatırlıyor ideleri. Burada gelince anadaki yani bedenden işte işte bir şekilde ortak olarak oraya kuruyor. işte bunun ahlaki tarafı var, felsefi tarafı var. Oradan mesela ben sarının sarı olduğunu hatırlıyorum. Gibi bir modda yani. Hatırlıyorum. Evet. E, Aristo da diyor ki hayır ide diye bir şey yok. Bireysel ruhlar zaten bedenden önce yok. E, aklın bu Herakleitos'tan aldığı logos dediğimiz, yani ben bunun e, çay olduğunu nereden biliyorum? İnsan aklının ortak bir çalışma prensibi var, ortak bir tarafı var. Bunun sayesinde akıl bakarak, işte aklın ilkeleri dediğimiz bir mevzu var. Yani işte aklın soyutlama yetisi var, genelleme yetisi var. Akıl nedir aslında bir cümleyle onu söyleyeyim. Akıl, soyutlama, genelleme, nedensellik ve zorunluluk bağı kurma yetisidir diyebiliriz en genel itibariyle. Yani bu e, nerede var? E, Farabi'de var. Akıl yani soyutlama yapma, genelleme yapma, nedensellik bağı ve zorunluluk bağı kurma diyebiliriz akla. Şimdi Aristoteles diyor ki bunlar aklın temel yetisi yani de gibi bir çalışma prensibi var. O yüzden akıl bir nesneye baktığında onun nes özelliklerini alır ve bunu kavramsallaştırır. Şimdi bizim Müslüman e, mantıkçılar buraya biraz şerh düşüyor. Biraz yeni iflatıncılığının etkisiyle. Burası tabii tartışmalı ama ben genel bir karikatürize edeyim olayı anlatmak için. E, burada çünkü ruh-beden ilişkisini anlatıyoruz. E, biraz da deizmeme artık tekfir korkusundan mı? Hocam o sizin alanınız biraz, daha. biraz <gülüyor> daha korkuyorlar herhalde. Diyorlar ki, akıl el fikrülü müteattip. Akıl belli bir seviyeye kadar çalışır, tıpkı cüz-i irade gibi. Sonra kendisine ilahi bir müdahale gelir. Yani iktisal evet. dediğimiz, yani akıl şuraya kadar geliyor, bakın çalışıyor çalışıyor işte bir takım yetilerle. Hı -hı. Sonra şuradan işte sahip olduğu ruhun metafizik boyutundan e, yola çıkarak e, buraya ne geliyor? Bir bilgi geliyor. Şimdi dikkat ederseniz bu dualist bir teori. Yani insanın ruh bedenden oluştuğunu iddia ediyoruz. Hı -hı. Hı -hı. Yani şayet Hı -hı. insanı bir sadece bedene ya da sadece ruha indir gelsek, bu sistem çalışmıyor. Bu sistemde Çalışmaz. böyle şey daha var. Bilgi nerede oluşuyor? Bilgi insanla oluşuyor. İnsanlar önce bir bilgi yok aslında. Yani hani Eflat'ın şöyle bir ifadesi var ya, şimdi Tanrı niye yarattı? Çünkü yaratmak zorunda. Nasıl Tanrı olacak? İşte varlığı yarattın, sonra hadi bir bunu anlamlandırsın, biri bozsun yani. yani çok güzel olmuş, şimdi toplayalım. İşte bunu evet. yaratıyorsun yani yaratıyorsun. Çünkü insan yoksa da varlığın bir anlamı yok. Yani bildiğimiz bağlamda. Çünkü bilinmesi gerekiyor. İşte dönüştürülmesi gerekiyor. Yani şu iki, iki ucu var ya yani. Nesne yoksa zaten hmm. bilgi yok. Ama özne yoksa yine bilgi yok. Nesne var, özne var. Aradaki irtibat yoksa yine bilgi yok. Nesne var, özne var, irtibat var ama kanal yok. Yine bilgi yok. Bu birinci problem. İkinci bir tartışma da bilginin nereye gideceği. Ha, burada bakın hmm. bir tartışma şu. Bilgi şey zihni varlıktır. zihindeki peki bu zihindeki şey cevher mi araz mı buradan devam ederseniz insan ruhtaya bilgi ruhta oluşuyor e, ruh bedenden sonra var işte seçtim ahiret varsa işte burada benim ahlaki ve bilimsel kazanımlarım da oraya gidecek e, böyle bir arada böyle bir ilişki var Yani Aslında bunun hepsi temel itibariyle hmm. yani şuradaki ruh beden ilişkisi gerek bilgi bilginin nerede oluştuğu bakın nasıl oluştu daha önce bedenden var mı bedenden sonra yok olacak mı işte tekamül dediğimiz işte nasıl bir süreçte oluşuyor gibi tartışmaları veren birinci kırılma burası. Yani birinci kırılma burada karşı. Yani şimdi bir şöyle düşünelim. Yani bir nörobilim olarak düşünürseniz biz şu üstü kabul etmediğimize göre bilgi tamamen şurada oluşup işte elektrokimyasal işlemlerdir diye işte bilme işlemi. O zaman bu evet. sonraki tartışma, e, ya şuradan işte, hani insan olgunlaşması, tekamülü bunun işte sonraki mahşeri vesaire veya zihni varlığın gerçekliği, e, mesela... Onlar mesela, ne olacak, nereye gidiyor? Tanrı da zihni bir gerçeklik, yani bizim için şu anda yani. bildiğimiz Metafizik ya, şuraya metafizik diyebiliriz, yani unutmayın. Evet. Fizik, i̇şte. şuraya metafizik yani. Ha mesela burada şey var ya işte, hani kendini bilen Rabbini bilir, aslında insanın ilk bildiği şey benlik bilgisi işte buradan Hı -hı. ruha geçiyoruz, i̇şte sonra işte tanrıya gidiyorsunuz. Hatta bu benlik bir şey daha söyleyeyim. Mesela insanın kendi ontolojik gibi yani tek ilişkisi ontolojik kendisi iledir. Mesela ben kendimi bilirim. Hani bu gerçekler acıdır diyoruz ya aslında acılar gerçektir onun ilk önermesi. Yani çünkü neden? Hmm. Bir insanın rüyada olup olmadığının temel ayı yani şey varlığın, hayatın varsayım mı yoksa gerçek mi olduğunu ayırması kafana vurmakla oluyor. Yani kafana vuruyorsun. Ha, acıyor, hissediyorsun gerçeklik veya rüyada olduğuna, e, olmadığını anlıyorsun. Hayır, bak şimdi. Hmm. Şimdi burada ne yapıyorum? Ben dokunuyorum, mikrofona da dokundum. Buradan çıkarım yaptım. Dedim ki ben kendime dokundum, mikrofona da dokundum, varım. E, i̇şte ben de varım. İşte bir de bu benim dışımda bir şey mesela. He, falan, bütün bu bilgiler aslında şu işte benlik bilgisiyle oluşan şeyler. Yani ben kendimi hmm. biliyorum, duyuların bilgi kaynağı olduğunu biliyorum. E, kendimi üzerine tefekkür ediyorum işte. Düşündüğümün farkındayım. İradeli düşünme dediğimiz yani. Hatıra gelme var bir de tefekkür dediğimiz. Buradan metafizik ortaya. E, Metafiziğin de temellendirilmesi aslında burada başlamış. Evet. Burada Kendimiz. cevher mi araz bu tartışması nerede düğün diyor tam olarak hocam? Yani Hocam cevher mi e, araz tartışması su iş. Az önce ilişkiler vardı ya. Tamam. O tabloyu almış mıyım ben? Bakın şurada. Heh. Yani zihni varlığın... Vahiyeti açısından mı? Ceyler, evet, evet. Şimdi tartışma yapıyor. şuradan kaynaklanıyor hocam. Hani Hı -hı. gerçek varlık nerededir? İşte efratına derseniz ilerlerdedir. Tamam. Halis gerçek varlığı dış dünyada başlatıyor. Yani Tanrı'nın dış, Tanrı şey, dış dünyadaki varlıklar. Bilgi nerede oluşuyor? Hı -hı. Benim zihnimde. Hı -hı. Sonra ben bunu yazıya dile döküyorum. Bugün de işte dijital gerçeklik dediğimiz muhabbet çıkıyor. Şimdi buradaki muhabbet şu. Ee, benim zihnimde bir bilgi var ya, var. Bu, bu bilgi ilişkiye, evet. bu Şimdi bu şöyle cevher araz ayrımını aslında bu daha bir şekilde öngörmek gerekiyor belki de. Şöyle söyleyelim, şimdi klasik teori cevher arazlar üzerine koyuluyor. Malum arazlar yok. Aslında dış dünyada araz diye bir şey de yok. Yani mesela ben şu mikrofonu özelliklerine, aslında bunu neresi özü neresi özelliği Aslında bu zihni bir ayrım da, şimdi şöyle bir tartışmaya bu zamanla gitmiş, aslında dış dünyada, diyor yani madde suret daha önce yoktur. Hani varlıkla birlikte ortaya çıkar. Aslında buradaki cevherlik arazlık birlikte ortaya çıkıyor. Fakat klasik teoride şöyle bir şey var. Araz sanki ikinci dereceymiş gibi. Yani evet. cevher asıldır, araz fazla. Cevher vardır, arazlar yoktur. Çünkü dış dünya da kendi başına kırmızılık yoktur. Bir şeyle birlikte bulunur. Fakat bugün bunun yerine parça bütün teorisi var işte Heisenberg'den sonra. Yani aslında parçalar var. Bu parçalar da gerçek. Fakat bu parçalar bir araya gelince bir bütün oluşturuyor bu bütün de bir gerçeklik mesela işte atom bir gerçek evet. atomun altı bir gerçeklik ama klasik teori öyle değil yani klasik teoriye düşünürseniz e, nesneden daha öncesindeki şeyleri aslında bir çok kabul etmediğimiz yani suret dediğimiz ya da araz dediğimiz mevzu çok bir gerçeklik kabul etmiyor bu bunu biz bugün anlamakta zorlanıyoruz ama klasik teori bu şekilde geliyor evet. buna şey örnek verebiliriz en somut olarak mesela hanefilerdeki menfaat aynı ilişkisi var mesela bir varmazın kendisi satılabilir ama ya bunda bir problem yok ama kirası satılabilir mi e, dediğinizde kira şey oluyor, araz oluyor, yani hani ikinci derecede hmm. bir varlık oluşuyor veya değişken oluyor, geçici oluyor, onunla ilgili bir tartışma ortaya çıkmış. Mesela bugün yine bizim zihnimizde olan bu dijital para meselesi var ya, çünkü o hani somut bir e, cevheri yok, hani bir cevher değil, bir dijital varlık, bu sefer dijital cevherler diye bir tartışma açmanız gerekiyor. Buradaki şeyden kaynaklı şunun için, işte, arazlar madem kendi başına yoksa, e, geçiciyse, değişkense veya varsayımsalsa, o zaman benim bilgilerim de arazsa, o zaman benim bilgileri hı hı. nasıl amel edeceğim? Yani buradan bilginin eee. cevher olduğunu iddia edenler çıkıyor, bilginin cevher olduğunu iddia edenlere araz olduğunu idianların eleştirisi ise siz bir varlığı iki katına çıkarıyorsunuz. E Bunu da bir değilsi yok, hani hani evet. alem alemin arkasında bir metafizik alem, onun arkasında bir alem daha. Bunda herhangi bir şeyler <gülüyor> anda bir sıkıntı <gülüyor> yok herhalde. yani boyutluluk olarak. Ama böyle bir tartışma çıkmış ortaya çok. Yani tartışılmış. Ha bazı şeyleri etkiliyor mu? Tanımları etkiliyor falan. Ama dediğim gibi bu cevher-araz ilişkisi mesela bu enteresan bir şey. Mesela klasik kelam tamamen cevher-araz üzerine kurulmuştur. Kurulu, tabii. Yani kurulmuş. Çünkü mesela Allah'ın isimleriyle Allah arasındaki ilişki bile cevher-araz ilişkisi. Yani... Mesela Allah'a terzi diyebilir misiniz? Veya diyelim ki Allah'ın sıfatlarından biri eksik olursa ne olur? Veya Allah'ın sıfatlarında artma olabilir mi? Aslında bu e, klasik cevher arası tanımı üzerine inşa edilmiş bir şey. Buna kadar güncel, e, yani yeni varlık teorileri olduğuna göre bu o kadar da güncel e, bir mevzu değil. Yani tanım değil. değil. E, çünkü aynı zamanda kelamcıların şöyle bir şeyi var. Niye kelamcılar cevher arası teorisine bu kadar... Ee, İbn-i Hazım'la birlikte özellikle bunu somut görüyoruz. Hmm. Çünkü şey, parçalardır, cevher bunu birleştirecek biri lazım. Bir. ikincisi e, yaratılmışla yaratılan arasındaki fark e, kategorize olmasıdır. Yani şöyle düşünün, biz zaman ve mekana tabiyiz, Allah değil e, gibi. Hem aramızdaki farkı oluşturuyoruz, kategoriler sayesinde yani cevher-araz ayrımıyla hem Allah'la alem arasındaki irtibatı koparıyoruz, yani şeyi, te, tenzihi yapıyoruz, hem de e, ne yapıyoruz, e, onu da birbirine ancak bu şekilde bağlıyoruz. Yani e, bunları birinin bir araya getirmesi, e, bu değişen ikinci teori. Yani hani e, bir, yani insanın şöyle ifade edersek, yani insanın ruh ve bedenden oluştuğu e, görüşü, Klasik işte kavram teorisini oluşturuyor. E bugün siz ruh ve bedeni nasıl tanımladığınıza göre kavramın e, az önceki tablo yani o tablo biraz böyle problemli yani ben de üzerinde düşünüyorum ama o tablo klasik kavramın e, gerçekliği kavramın varsayımsal mı olduğu daha sonra işte e, insan bilgisinin e, nereye doğru gideceğini bunu da anlatabilmek için şey görmek lazım burada. Yani temel itibariyle bilginin, e, bilgi teorisinin, sonraki teorileri nasıl etkilediği bu başka bir tartışma ama yani şöyle diyebiliriz, bilgi yoksa bir şey yok. Bilgi yaklaşık da bir şey yok. Şöyle bir örnek verilebilir. Mesela karşımda üzümden dört tane şey yapılıyor bildiğim benim. İşte üzüm suyu, e, sirke, e, şıra ve şarap. Şimdi şayet bilgi kesindiyse ben şırayla e, şarabı ayıramayacağıma göre haramlık basıp koyamam, mekruhluk koyabilirim. Gibi hani bilginin hı hı, esinliği, hı. doğruluğu e, mevzusu da var yani hani yukarıdaki ikincisi de bu cevher aras yani cevher aras tartışması e, işte bugün işte e, maddenin başka tan tanımları var ya da varlığın işte madde maddi olan madde altı işte şu boyutları tartışmaları mesela parça bütün teorileri var klasik dönemde de parça bütün teori var mesela şey tartışılmış e, mesela bütün parçanın toplamından fazladır diyor mesela bir görüş ya ne demek? Ben özellikleri bir araya getirerek aslında bir şey ilave edemiyorum. Aslında bu biraz Eflatuncu gibi. Yani Tanrı parçaları bir araya getiriyor, sonra ondan idelerden ilave ediyor. Ee, Özellikle kavram oluşuyor. Bu aslında şey mesela, şeydeki tartışmayı hatırlayabilirsiniz. Yani e, Sıfatlar zatın aynı mı, gayrı mı tartışmasının oturduğu tanım. Yani bütün parçaların toplamının aynısı mı, fazlası mı? Fazlası mı. Gibi bir tartışma ortaya. Ee, Hocam e, bu kavram mevzu... Bence yeterince evet. açıldı. Gayet de güzel oldu. Şimdi kıyasla ilgili çok kısa bir e, kıyaslara da değinirsiniz. Yani bu mesela fıkıhta e, hüküm çıkarırken, İslami ilimlerden fıkıhta özellikle. Şimdi klasik mantık malumunuz. Biz iki değerli olarak biliyoruz klasik mantık Bir şey evet. ya vardır ya yoktur. E, sanki sonradan bir nötr değer e, daha konulmuş gibi. Öyle söyleyeyim. Fıkıhta e, bu iki değerli olarak mı çalışıyor? Klasik mantık. Yoksa işte bir şey ya haramdır ya helaldir ama sanki fıkıhta üçüncü nötr bir e, değer daha yüklenerek bu sistem işletilmiş gibi. Bununla ilgili söyleyeceğiniz bir şeyler var mı? Hocam şunu söyleyeyim tanımla ilgili yine ben bir tanımla ilgili mesela şu klasik tanımla modern tanım arasındaki fark. Şimdi siz metafizi reddettiğinizde içleme yani özelliği fonksiyonel tanım sadece şeyin üzerine yapıyorsunuz. Yani bir amaca göre yapıyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim mesela siz e, klasik tanımdaki mesela içki tanımını modern bir tanımla yapamazsınız. Çünkü iç, modern tanım içleme göredir özelliğe göre değildir. Yani çünkü onun özelliği metafizik boyutu var veya uzlaşmaya dayalı kavramdır. Fonksiyonel tanım amaca göre yapılır. Biraz daha pragmatiktir. Bu ilk fark, yani ilk farkındalık yani ilk bu bir başka farkındalık. İkilemiyelim. Bir başka farkındalık. Şimdi sizin sorunuza geleyim. Şurayı açayım hocam orada. Aristonun, şimdi Ariston'un da hakkını yememek lazım. Şurada hocam. Heh. Aristo bir şeyi ya A'dır ya B'dir demiyor. Yani e, hmm. uyanık adam yani. yani o kadar da şey değil her ne kadar erken şey yaşamış da olsa e, yani bir şey ya adır ya a olmayandır diyor yani aslında bu ağ olmayan hmm. ifadesi yani şöyle diyelim biz bir şey ya soğuktur ya sıcaktır demiyor bir şey ya soğuktur ya da sıcak olmayan soğuk olmayandır dediğinde hmm. bu nasıl kuşatmış oluyor kuşatmış oluyor yani ki değerli yani. demek biraz yani şey olur ha bugünkü yani bulanık mantık ve istatistik mantık ııı e, gibi hmm. bir seviyeye gelmiş mi desiniz? Hayır, o dönemde öyle bir tartışma yok. Fakat yani kullanmış olduğu ifade şeyi kuşatıyor ama e, o ihtimali netleştirmiyor. Mesela şöyle diyelim, işte kan abdesti ya bozar ya bozmaz. İki ihtimal var. Yani buradaki ihtimal iki bir, ikili bir ihtimal. E, yani aslında bütün ihtimalleri tüketiyormuş gibi görünüyor aristocuk e. Fakat ortaya şöyle bir mevzu var. Mesela istatistik dediğimiz yani gerek bulanık gerek de istatistik dediğimiz enteresan bir şey var. Onu biz ne kadar kullanabiliriz? Ee, yani kullanmak mı gerekiyor ya da şöyle bir örnek verilebilir mesela. Ee, ya diyelim ki mesela 10 tane cübbe var. Ee, siz bunların bir kısmının kirlendiğini biliyorsunuz yarısının kirlendiğini biliyorsunuz. İşte necaset galizayla. Sonra on kişi geldi bunları giyip namaz kılacak. Mesela burada işte bunların kaçının namazı oldu, kaçının namazı olmadığı gibi hmm. örneğin mesela. Şimdi burada istatistik kullanıyorsunuz. Veya bunun hani bizdeki uygulaması yani burada değişen üçüncü şey şu. Her ne kadar Aristoteles mantığını iki değerli diyemezsek de yani genel itibariyle kullanmış olduğu ifade e, zıtları değil de çelişkiyi kullanıyor. Yani zıtlar bütün ihtimali tüketmez. Neden? Siyah-beyaz dediğimizde ara değerler var diyor. Evet. Doğuk sıcak dediğimizde o kategorilerde tartışır onu. Ee, hem mantıkta mantıkla. Ee, ara değerler var diyor. O yüzden ara değerleri kuşatması gerekiyor. Yani A olmayan dediğinizde A veya A olmayan dediğinizde A artı A olmayan eşittir bütün kainat. Yani bütün kümeyi tüketmiş oluyorsunuz. Fakat bugünkü yani bulanık mantık ve istatistik mantık veya biraz daha ileri gittiğinizde işte, şimdi kullanılan işte takım çözümlemeler. Oraya geliyor mu deseniz hayır oraya gelmiyor yani klasik mantık. Ee, her ne kadar e, ikinci ihtimaller, yani iki ihtimalin dışında mesela şeyde bunu hatırlarsınız. Ee, ayrışık şartlı önermelerde işte söyler orada işte maniatülcem cem ve hulume yani diyor ki bir meselede hiç yani kaç ihtimal varsa onların hepsini tüketmeniz gerekir. Ee, ve bu ihtimaller haricinde de başka ihtimalle olmaması gerekir ve bu iki, sayılan ihtimallerin de aynı anda doğruluk derecelerinin olmaması gerekir. Evet. Ben dedim ki Turgut ya okuldadır ya evdedir. Başka ihtimaller de var. İşte Turgut ya okuldadır ya kitap okuyordur. İkisini aynı anda da yapıyor olabilir. Hani Burada diyor ki yani hmm. hem iki, üçüncü bir ihtimal olmayacak sayılan ihtimallerden hem de iki ihtimal aynı anda doğru olmayacak. Ama şimdi bizim dediğimiz gibi gelmiş olduğumuz düzlemde ee, yani gelnen düzende işte, istatistiksel mantık dediğimiz mevzu var. Yani işte. Evet. Yani dediğimiz. biz çok bugün... ihtimalli. Evet. Çok ha, ihtimalli kuşatıcı bir. Ah, hocam. Şöyle Hı -hı. bir örnek vereyim. Mesela diyelim ki bugün piyasada da 14 14000 tane şey var. Katkı maddesi bunlardan 8.000 tanesi domuzdan yapılıyor Mesela. mm Yani şimdi burada sizin iki hesap yapmanız lazım. Bir ben bir ürün aldığımda bunun kaç kademeden gelip bana domuz eti ol... şey domuz olma ihtimali yüzde kaçtır? İkincisi herhangi bir ürünün üretim aşamalarından geriye doğru gittiğinizde işte diyelim ki ben mayayı domuzdan üretmedim ama katkı almış olduğum kişi domuzdan üretir. Burada hem ihtimali hesaplıyorsunuz hem de oranı. Ha, oran nerede evet. bizim ihtimimize yarıyor örnek olsun diye. Mesela fıkıhta her zaman, mesela fıkıhta zaten kesinlik aslında kesinlik kelamda orada bile tartışılır da orada bile zanla amel ediyoruz birçok meselede. Yani şimdi hmm. burada aslında bir başka mevzu şu. Bizim bilgilerimiz biz yüzde yüz bilgilerle mi amel ediyoruz? Ee, yoksa doğruluk değeri yüksek veya daha doğru ihtimallerle amel ediyoruz. Böyle bir problem var hocam. Şimdi bu tartışmanın da ak akidevi boyutu da var. Mesela inanç mesela. İnanç aslında kendisi zandır. Yani şöyle söyleyebiliriz. Mesela bir tanrının varlığını diyelim ki yüzde yüze yaklaştırdınız. Yüzde doksan veya yüzde yüz yaptınız. Ama tanrının ne olduğu yani işte isimleri konusu işte dinleri ortaya çıkarıyor. Mesela peygamberlik diye bir olgu var mesela. Niye? Diyoruz ki bütün kavimlerin bir peygamber iddiası var. Ha, o zaman herkese yalan söylemeyeceğine göre peygamberlik tarihi bir bilgi olarak var. Ama herhangi bir şahsın peygamber olduğu zaman, yani buna ben bir delil alıyorum veya biraz ileri gidiyorum. Mesela cennet, i̇şte cennetin içeriği, ben şimdi cennet kayıp meselesi, ben cennete inanıyorum, tamam var fizikten ama bu neye benziyor, nerede, yaratıldı mı? Veya işte bizim kelam kitaplarındaki bu ruh bahisleri. En yani ruh. Evet. Keran kitaplarında ruh payı serar Aristocu. Aristocu yani şeydir. Aristo yani nın ruh beden e, görüşü. Şimdi buradaki bilgiler bilimseldir çoğu ayet ve hadiste ayrıntılar olmadığı için. E, bilimsel bir ifade ama buradaki bilim de zan ifade eder. Fakat ama mesela biz buradan bunları kesinmiş gibi kabul ediyoruz, işte tekfir ediyoruz. Mesela Gazali diyor ki filozoflar cismani asire tekfir etmiyor. Tamamlayayım cümlelerimi. E, ben de diyorum ki bugün ruhun on boyutlu olduğunu düşünen bir adam, yani insanın on boyutlu olduğunu bir düşünen adama göre de Gazali kafir o zaman yani. Çünkü o da ikisini kabul ediyor, sekizini reddediyor. Mesela burada bizim bilimlere ve bilimselliğe bakışımız da enteresan. Yani bir şekilde bakmak gerekiyor. Çünkü biz şöyle zannediyoruz. Mesela bir hüküm var, bu kesin mesela. E, değil yani. Çoğu mesela aslında zanla amel ediyoruz. Mesela işte kanlı bozması. Bu nereden zan diyorsunuz? Zaten ümmetin yarısı bozduğunu, yarısı da bozmadığını iddia ediyor. Yani kesin olabilmesi için üzerinde ittifak olması gerekiyor. Aslında ne? burada, hani az önceki saydığım mesela en pratik şeylerden biri mesela domuz eti meselesi mesela gibi. Mesela ne bileyim işte bugün tartışacaksın mesela örnek. Mesela sen şimdi faizli bir işlem yapmasan bile geriye doğru gittiğinde bu illaki bunun artı alanında faiz var veya kaçta oranına vereceksin. Belki burada belirsiz işte belirsizlik o istatistik hesaplamaları kullanmak gerekebilir. Yani ben şunu söylüyorum fıkıhsılara. Fıkıh e, edvab zunundur. Fıkıh. Yani fıkıh zan bahsedir. Fıkıh da hukuk da yani, yani Kesin yani yakiniyet şeylidir yani. Oradaki yakiniyetin bile yarısı ya ben bir kelamcı, yani, bir, yani siz de felsefeci olarak bilmiyorum şu iddia mı olur. Ya kelam kitaplarının yarısı metafiziktir diyorum ben yani. Sadece belki beşte bir kayıt olabilir. Yani oradaki aslında beşte üçüm bilimsel bir tartışmadır. Ve bilimsel tartışma malum tartışılır, spekülatiftir, nazaridir. Ha, evet. e, şurada söylememek lazım arkadaşlar kafasını karıştırmayayım. Arkadaşların aklına şöyle gelir. İşte duyular bizi yanıltır ama bilgi kaynağıdır. İnsan hmm. hata eden... Hmm. Her şeyi bilemez ama bilgisi değerlidir çünkü insan bildiğinden sorumludur ve daima en iyisini bilmekle çalışır. Mesela ben bugün bir ilaç yaptım, hastayı öldürdüm ama elimden geleni yaptıysam bir sıkıntı yok, bir uçak yaptım gidip düşüm. Yani yapacak bir şey yok, ben sorumluluğumu yerine getirdim ama şunu dersen ya zaten düşecek kader uçarsa uçar, o zaman işte senin sorumluluğunla alakalı bir husus. Yani insan... Elinden gelenin en iyi, bunu şey için söylüyorum, böyle konuşunca da arkadaşlar bu sefer ya zanla niye amel ediyoruz, muhabbetine girebilir veya yanılı, yanlış yanlışlanacak bir cümleyle insan elindekinin mükemmel olmakla değil, nihayet hakikati bulursanız zaten bilim biter, kıyamete kadar insan bu eşyanın hakikatini araştırmakla. Eyvallah hocam. Hocam bir saatimiz doldu, eğer hani daha bize aktarmak istedikleriniz varsa size... Yine söz vereyim. Ama bittiyse... Yok, ben bir saat yeterli hocam. Yani tamam bir bir şey tamam vardı. hocam. En azından Ayet, biraz kafasını Aydınlatıcı kırık. oldu. Biraz tabii soru çıkacak sanki şeyler de oldu. Cümleleriniz de oldu. Şimdi ben arkadaşlarımıza döneyim. Soruları evet. varsa bir beş dakika soru alalım. Evet. Ondan sonra programımızı bitirebiliriz inşallah. Arkadaşlar sorusu olan varsa hocamıza sorabilir. Buyurunuz. Direkt söz alabilirsiniz. Sanırım yok hocam. Yani ee, bence... yani ben sorunun olmamasını, ve <gülüyor> çok soruyla şey soru sorulursa daha iyi bazen diyorum sorunun olmamasını. Evet, daha... evet, evet. Ben de yani so sormaları taraftarıyım ama şey, ya bizi Şimdi... dinlemetleri diyoruz ya da diyorum ne yapar. <gülüyor> Oradasınız değil mi arkadaşlar? Yani Tabii Ramazan dolayısıyla belki. Ya muhtemelen arkadaşlar kafası ama kafası karışmışsa iyiymiş. Kafalarını karıştırdıysam iyi bir şey. Mi? Yani sistemi açıp ondan sonra çay içmeye gittilerse o kötü olmuş. Şey, işte. işte orta öğretim öğrencisi <gülüyor> <diyor> hocam? <gülüyor> evet. Öyle değildir inşallah. Yani, yani hocam evet. ben mantığı tanıtabildiysam bir iki cümleyle bu benim için. Yok, bence gayet iyi oldu. Ne işe yaradığı, yani, neden evet, etkilediği, evet. neyi etkilediği. <gülüyor> Bunlar üzerinde hı hı hı. biraz teşekkür etmem lazım. Şimdi arkadaşlar... Özellikle İslami ilimlerdeki fonksiyonu işlevselliği açısından gayet açıklayıcı bilgiler verdiniz hocam. E, Kelamcı arkadaşlar da var burada. E, ondan sonra fıkıh çalışan ya da çalışacak olanlar muhtemelen bundan bayağı etkilendiler. Kitap okumaları ee, tavsiye ederim. Daha benim de ama şundan dolayı. Kitap evet. ki Ben hani. Fakat yani niyet şu. Yani... Ee, olayların üzerinde bir düşünmek gerekiyor ve neyin yani ne işe yarıyor ve nereye etkiliyor benim. Ben şu anda yani vakit bursam bir de şey düşünüyorum yazmayı. Yani hmm. özellikle ilahiyat alanındaki düşünce hataları ve doğru düşünme yöntemle ilgili bir şey yazmak istiyorum. Çünkü e, yani. din bizi ilgilendirmese ilahiyatçılara karışmayacağım da. Ya din sonuçta neticede <gülüyor> bizi de ilgilendiriyor hepimizi. Bir de ilahiyattayız doğal olarak. Dışarıdan bakan. Biz enteresanız hocam. E, Fenerbahatçilerin e evet. mantık toplantısına gidiyorum. Siz diyorlar dincisiniz. Ne işiniz var burada? Ya, geliyoruz. Evet. Siz, e, siz diyor felsefet. Ama... İki evet. arada bir derede. Hocam, e, YouTube kanalınızın linkini de paylaştık Meyra Hocamız arkadaşlarla. Ben de zaten grupta da paylaşmıştım daha önce. Kitabınız da Ravza yayınlarından çıkacak inşallah. Baskı da şu anda. E, onun da kapağını paylaştık. Hayırlısıyla ayrıntılarına oradan baksınlar diyelim. Bizim zaten bu kayıt YouTube'da da yayınlanacağı için evet. arkadaşlar tekraren izleyip yine not alabilirler. Ben yani, ders bir, Hı -hı. yani bir giriş dersi mahiyetinde bir ders şey yapmayı düşünüyorum YouTube'da Hı -hı. yapmayı. Hı -hı. Sonrasında da inşallah ben de bir konu konu alıp bazı konuları müzakere müthala etmeyi i̇nşallah. arzu ediyorum. Hocam çok teşekkür ederiz. Davetimize icabet ettiniz. Bize bugün yalnız bırakmadınız, aydınlattınız. Ben arkadaşlarım adına size çok teşekkür ediyorum. Ben dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yanlış bir ifadede bulunursak soru sorabilirler, olabilir. İnsan zaten hata. Hocam evet. çok özür dilerim de soru sormam biraz gecikti. Yani şey, şimdi sorabilir miyim? Tabii tabii. tabii. E, Turgut Hocam öncelikle hoş geldiniz. Herkese de hayırlı akşamlar, hayırlı ramazanlar. Hı -hı. Hocam Hayırlı ben akşamlar. Kavram, kavramın oluşumunun mekanını sorabilir miyim? Yani kavram nerede oluşuyor? İnsanın zihninde mi yoksa kolektif bilinç olarak mı biz bu kavramı oluşturuyoruz? Teşekkür ederim. Şimdi biz insan ruhu dediğimizde genel itibariyle bu tarım var mı hocam? Yani hepsinde farklı görüşler var. Ben size seçtiğimi sunuyorum kendisinin de İnsan ruhulu genel itibariyle üç ruh yani nefis üç anlama gelir. Birinci anlamı ruhtur, canlılık yani bitkisel nefis. İkinci anlamı <gülüyor> hayvani nefis dediğimiz işte ruh asıl burayı da bazen söylüyorlar. Şey, pardon, buna tasavvufçuların heva dediği arzular yani şehvet, gazap dediğimiz mevzu. Üçüncüsü de insan aklı. Yani insan aklı dediğimiz şey yani nefis dediğimizde ya üçünü de kuşatıyoruz. Yani insan nefsi dediğimizde canlılık fonksiyonu e, duygular ve e, duygular, duyular ve insan aklı. Şimdi ama insan aklı özellikle dediğimizde bir şey, şey, alimeyi kuşatıyoruz, kastediyoruz. Orada da iki karşımıza şey çıkıyor, İrade nerede? Ya, özel anlamda insan aklı kavramı da bilmeyi yani alimeyi e, karşılar fakat genel itibariyle amileyi de e, kuşatır. Düşünme klasik teori itibariyle nerede gerçekleşir? İnsan aklında yani ruhda gerçekleşir yani hatta duyular bile işte filozoflara göre. Duyular aslında sadece alettir. Aslında gerçek anlamda duyular nefistedir. Yani karşılığı sadece alet de onu alır. O yüzden bilgi ruhta oluşuyor. E, ruhta oluşan bir süreçtir. Hı hı. Ya, bunun işte devamı, işte sonrası gibi muhabbet şeyler ortaya çıkıyor. E, i̇şte doğruluğu falan. İşte, e, ha burada kolektif bilinç dediğimiz bir mevzu. Buna Herakleitos Aristoteles işte insan aklının temel Yaratılış, fıtrat diyelim, hani fıtrat Allah dediğimiz işte insanın soyutlama, genelleme, işte zorunluluk bağı kurma yetileri var. bunlar aslında genel itibariyle biz akıl diyebiliriz, insan aklı. Ee, yani bu anlamda kolektif bilinç dediğimiz şey, hani klasik teori açısından düşünürseniz, ee, yani herkesin bireysel nefisler var. Ha, bunların pisar evet. teorisinde böyle fantastik durduğu işte aslında bütün nefisler birbirine bağlı falan. Yani yo ayrı sonuçta ama ha bugün çalışmalar var mı? İşte insanların ruhlar arasında bir bağlantı, irtibat var mı gibi bir tartışma. Bugünkü kısma çok girmek istemiyorum. Ama klasik devre te bir teoride biz, yani şunu da hatta ben hemen ekrana yansıtayım bir cümle olarak da. Şu özür diliyorum. Neredeydi? Şu akıl dediğimizde aslında şu yani. İnsan aklının yani kolektif akıl dediğimizde aslında şu şu yetilere sahip bireysel boş mekaniz merkezlik kendinde oluşuyor. Yani ruhta oluşan bir süreç o yüzden subjektif diyoruz. Yani bireysel bir tecrübe. Bunu temellendirebilmek için Aristoteles madem subjektifse bende oluşuyorsa ve bu ruhlar arasında bir bağlantı varsa Aristoteles şöyle demeye çalışıyor işte. Ciğerlerden çıkarıyoruz. İşte mıknatısın birbirini çekmesi gibi hani mıknatısın çekme özelliği gibi insan nefsinin aklının da hani hepsinin hani bende bir şey oluşuyor, sende bir şey oluşuyor. Bunların aynı olduğunu ben nereden biliyorum? İşte şöyle sayılan özellikler var aslında. Bunlar mıknatısın çekme özelliği gibi insan aklında bu özellikleri var. Ya bunun hepsi aynı yazıyor. Bir cümlede şunları ilayet bitireyim. Mesela renk gözün yorumlamasıdır ama yani diyelim ki insan beyni ortalama olarak bazı frekansları, bazı renk olarak e, ortalama istatistik olarak bu da %100 diyor. Çünkü mesela işte ne diyelim bazı, mesela biz de kırmızı dediğimiz adam bordo diyor gibi ortak bir mekanizma var. E, yani inşallah Hayır. cevap vermişimdir yani. Ruhta gerçekten. Suretül eşya fiziğin diyor ya. Hı hı. Yani... Tamam. tamam hocam. Kasab Teşekkür ederiz. Yani, şey, şey, şey, şey, şey. Evet açıklayıcı oldu hocam. Merve arkadaşımızın sorusuydu. Ee, başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Yok, tamam hocam. Ee, biz size çok teşekkür ediyoruz. Vaktimizi açtık zaten. Gayet e, verimli oldu. Bir cümle daha Sen söyleyeyim mi? Tamam bir hocam. Cümle. Son, son açmışım. Size en başta söyleyecektim. Sizi bırakalım son cümleyi. Buyurun. Son cümle. Hocam. Kusura bakmayın Hı. bunu da söyleyeyim çünkü hani anlamlı. Hani Hı -hı. şey şöyle bir şey var. İnsan bir şey eksik anladığında rahatsız oluyor. Hı -hı. En azından sorumluluğun bir şeyi de yanlış anlama şeyi var. <gülüyor> ben şunu yansıtayım. Şimdi şunu aslında ben başta söyleyecektim. Ee, yani Hı. geçmişte kalmamak gerekiyor. Gelenekten kopmamak Hı. ama geçmişte de kalmamak lazım. Yani iki yanılgı var bizde. Ya geçmişten kopuyoruz ya gelenekten. Yanlış hani Aristo'yu okuyacaksın ama geçeceksin yani artık 2500 sene geçmiş. Biz maalesef evet. Aristo'yu okumuyoruz. Yani okumak lazım çünkü bu insan aklının ortak birikimi. Ben şey de böyle görüyorum yani İslami ilim geleneği de böyle. Bir birikim yorumla Hı. değeri var ama orada takılıp kalmamak lazım. Buna şu örneği vererek bitirebilirim ben cümlemi. Mesela ben çocuklara şey soruyorum, suyun temiz olduğunu nereden biliyorsunuz? Hocam işte rengi, hmm. tadı, kokusuz suyu. Ya bugün bir sürü madde var suyun rengini, tadını değiştirmeden pis adam veya zehirli. Diyorum ki laboratuvara götüreceksin artık yani. Beş dakika evet. sonra sana sonucu veriyor. Yani ha. şimdi o gelene de takılıp kalmamak lazım yani. Evet, evet. Yoruma evet. takılıp kalmamak lazım. Evet. Teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık. Eyvallah. Çok sağ Evet arkadaşlar bugün Doçent Doktor Turgut Akyüz hocamızla mantığı konuştuk. Klasik mantığın güncelliği ve temelleri hakkında bize bahsettiler. Açıklayıcı bilgiler verdiler. Kendisine hepimiz adına teşekkür ediyorum. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.